Evet, hoş geldiniz Dört değerli Kardeşlerim. Dört <gülüyor> değerli Kardeşlerimiz, hoş geldiniz. Dün yayınımızı kaçıran varsa... Evet, Dört değerli Kardeşlerim. Dün yayınımızı kaçıran varsa, şu anda yayına başladım. Yayınımızı kaçıran, sesini duyuramayan var mı? Dört değerli kardeşlerim e, yayınımızı kaçıran, şu anda sesini duyuramayan var mı? Videoma like istiyorum arkadaşlar unutuyorsunuz. Sonradan da e, daha çok kişi ulaşamıyor. Her attığınız like daha çok dört değerlinin ulaşması demek. E, bana mesajlarınızı bekliyorum. Daha önce atmayanlar özellikle atsınlar. E, neler oldu? Ne kadar aldınız? ikramiyeler çoğu yerde ödenmeye başladı. Bunları duymak istiyorum. Yani istiyorum ki Ramazan'da güzel haberlerle final olsun her şey. Bayrama cebiniz dolu girin. Her şey güzel ve pak olsun. İsteğimiz bu arkadaşlar. Hepinizden isteğim bu. Evet arkadaşlar... Şu anda hepinizden mesajlarınızı bekliyorum. Evet. Şu an nasılsınız? Maaşlar nasıl? Keyfiniz nasıl? Durumlar nasıl? Evet arkadaşlar. Ee, mesajlar gelmiş. Merhaba mesajlar. Hoş geldiniz Murat Bey. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> tamam Fatih Bey öyle de diyelim Şey Milli Eğitime söylüyor Fatih Bey ee, <gülüyor> Murat Bey kaçırmış evet hoş geldiniz Evet senin Bey hoş geldiniz Evet Sayın Öztürk, hoş geldiniz Ne ödermedi? hangi kurumdu Sayın hangi kurumda size ödemeyen? Hmm. Hangisi Fatih Bey? Evet. Ee, Ödemeyenler hani şöyle yazsınlar. Tam isim soy isimler değilse nick'teki. Hani yazdığınız nick'teki tam isminiz soy isminiz değilse e, söyleyin ya kurumu. Hani hangi kurumu vermediğini biliyorum. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Evet. Tamam Abdurrahman Bey. <gülüyor> Emre Hanım, Milli haber haberi bekliyoruz. Tabii ki aklımız fikrimiz Milli Eğitim'in bu şeyini almasında. Evet, e, hastanede çalışıyorsunuz. Sazirhan'da ne alacağız? Ya şöyle bir şey bekliyorum. E, 350 TL gibi bir ücret bekliyorum Selim Bey. 350 TL gibi 8 Haziran 11 Haziran arasında para alacaksınız diye düşünüyoruz. Çünkü güçlü ihtimal. Evet. Ay kurum olduğunu yazın. Evet Sayın Ülker. Milli eğitim için göreceksiniz. Tabii ki. Hımm evet Ya onunla ilgili şey yapacağız Bakacağız Sayın Ülker Ben bir eğitimi arayacağım Banka promosyonunu veremeyecek deniyor Kim diyor yani Sayın İzmaz Surgül Hanım Sayın onu bir açıklayın Ne kadar çalışansınız orada Aynı branşta Tamam, tabii ki Ülker Bey. <gülüyor> e ama ne kadarsınız Sayın Soy? Haziran gibi e, Özgür Bey. Ama inşallah bir formü bekliyoruz dedik. Milli Eğitim. Tabii, e, Mersin Üniversitesi, Sayın Tok demiş ki, Mersin Üniversitesi... <gülüyor> Şöyle daha ikramiye promosyon birçok üniversitede ödenmedi. Murat Bey rahat olabilirsiniz. Ödenecek inşallah. İstanbul İstanbul Medeniyet Üniversitesi maaşlar yatmadı diyor. Çok ilginç. Büyük bir aksaklık var. Muhtemette görüştünüz mü? Ne diyor? şey sevmiyorum ya işte böyle maaşlar yatırmıyorlar. 900. Evet. Evet. Konya'da belediyelerde kuruş farkı yok. Tamam aynı ücretle geçtiniz. Aynı ücrete geçilince böyle bir durum söz konusu değil. Daha sonra özlük ve e, bazı kalemlerde artışlar bekleyin. Eee iş güvencesi esas alındı. Ama ikramiye aldınız değil mi Eküp Bey? Hüseyin Bey, okulda temizlik kadın olanlar orayı istiyoruz Milli Eğitim'de. <gülüyor> İnşallah. Yani Milli Eğitim'deki işte arayışımız o, aramamız ondan olacak. Selim Bey, ha, e, ikramiye için mi 800 dediler? Selim Araç İkramiye 2.800 promosyon mu? Bunu bir açar mısın? Se Selim Araç. 300 kişisiniz. Size hmm, banka razlanabilir ama yani böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Yani e, söylenti laf gemisi yürümez. Yani olay ne olacak? Mutlaka bir görüşmek şart. Yani banka sadece 300 kişiyse, başka hiç yoksa nazlanabilir yani. Bankalar biraz şeydir. E, bu konuda biraz daha e, fazla sayı olduğunda şey yaparlar. Tongül Hanım. Yani bu konuda gerçekten e, şey yapabilirsiniz. E, daha çok bakalım. Son günüm yani promosyon özellikle promosyon mutlaka verir ama sadece 300 kişi ise banka razılanabilir. Beşiktaş Spor'da güvenlik olarak çalışıyorsunuz evet. Resmi günlerde mesai olmadığı ile ilgili bir şeylik söz konusu. Çünkü bazı kurumlar ödedi. <gülüyor> bazı kurumlar ödeme yapmıyor. Oradaki sıkıntı düzelecek inşallah. Bizim Bodru'nun elimize geçti ama çok karmaşık maaşlar. Filaket yapma ve anlayacağım başkan. Hmm. Bilmiyorum Bodru'yu görmem lazım Hüseyin Bey. Banka bizim bizden çıktı Ankara'dan onay bekleniyor deniyor. Allah Allah. Songül Hanım böyle bir şey söz konusu olamaz. Nasıl bir şey bu ya? Sağ olun, çok teşekkürler Murat Bey. Arkadaşlar, videoma beğeni like atarsanız sevinirim. Aykut Kostak, Konya'da bir edilerde uyumuyor, kuruş kur, fark yok. Şöyle Aykut Bey, e, inşallah ikramiyenizi alırsınız, belli hatta zamanla oturacaktır. Emin olun. Tamam Emin Hanım. Senin bir ikramiye için çok mutlu oldum, hastanede değil mi? Gerçekten 350-400 arası bir şey beklerken hastaneye 800 vermeleri güzel bir gelişme. Yani 300 bekliyorum. 300-350 bekliyorum adalar. Evet Sayın Suraklısınız. Evet Sayın Tetik. <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Şöyle 25 Nisan 19 Mayıs 1 Mayıs parodisi sona erecek. İnşallah Sayın Tetik bir dahaki dönemlerden sonra bu işin artık bir ayını olacak. Sadece dini bayramları atıf yapıldıydı. Kurumlar burada serbest değil uygulayabiliyor. Evet Cengiz Bey. Ya Cengiz Bey şu maaşları kurtarak diye bir Yazın ki. ikramiye de olur inşallah. Hayır Abdü Somet Bey. Içeride para bırakılamaz. 39 günlük tehdiyeyi unutun. Belli gün kısıtlamasında verilecek. 39 gün olamayacak. 52 günlük ikramiye 3'e hmm. bölünüyor deniyor. Hmm. Güzel Songül Hanım. Gerçekten güzel. Ee, böyle bir formülize ettiyseler. Yani güzel bir gelişme. Ben bu tutara gerçekten olması gerektiğini söyledim. Taksit olsa vermeleri iyi bir gelişme. İnşallah irtibatta kalalım sonra görürüz. Hüseyin Bey, evet. Bakıp bakçımı davrandı biliyorum evet. Sen sevgiler, ee, ben hocam çok şükür. Sözüm şey sabırla bekleyin. İnşallah inşallah kardeşlerim. Piseralar hepimiz bekliyoruz inanın. Evet merhabalar Hanım Bey. Ya ben 300-300'lerden arası bir ikramiye bekliyorum. Evet. Aykut Bey, oturacak bazı şeyler inanın bir hızlı geçiş oldu. Bazı kalemlerde düzeltmeler yapılacak. O zaman son günün Bankanın bahanesi olamaz. Hoş geldiniz Cihan Bey. Evet Sayın Sulu. Hmm. Öyle bir şey olmaz ya. Bana ver dağıtım olur mu ya? Parayı çalıştıracak öyle bir şey olur mu ya? Bankaya yanaşmaz bu işe. Ya, promosyonu bana ver. Ne zaman dağıtacağını biliyorum. Paranla öyle bir şey olmaz. Evet Cehan Bey, sürekli sürekli olacak dedi. Olacak Cehan Bey'im, hiç merak etmeyin. Çok yakın zamanda bu artışları yaşayacaksınız. İçeride duran paranızı alacaksınız ama işte tarih vermediler. Ben aradığımda öyle söylediler. Evet. Hayır, hayır. Dini bayramlarda alacaksınız. Ama resmi bayramlarda kurumlar fevri davranabiliyor sayın Azadır Bey. Ne yapabilirim? Evet okullar kapandığı zaman işte de bir sıkıntı var. Onu görüşeceğiz. Onu idarelerinizle görüşün son günü ama çalışma saatinizi açtıracak mı açmayacak mı? Mesai yapmayla ilgili kurallar bile de tam oturmadı. Arkadaşlar ciddi söylüyorum bunu yani. Belediye tarihi 26 <gülüyor> Evet tehdiye tarihleri var da işte inşallah bunlar rayına oturacak. Ben de biliyorum 39 günlük tehdiye hakkınız var. İki insanı geçildiği için. Arkadaşlar inşallah ee, şey yapalım İttibatta kalalım. Malum Ramazan. Boğazım gerçekten kupkuru. E, o yüzden inşallah iftardan sonra yayın yapmaya çalışacağım. Şimdilik bir selam vermek istedim hepinize. Videoma like atarsanız sevinirim. İnşallah e, hepinize inanıyorum. Hepinizin yanındayım. Bu fevri olarak sizlere imzalatılan sizlere belirsizlik sözleşmesi diye imzalatılan evraklar geliyorsa bunları imzalatmamaya çalışın. En yakın sendikanızda görüşün. Tabii ki Rabia Hanım milli eğitimle ilgili sıkıntı için görüşeceğiz. Siz yayını kaçırdınız galiba. Öyle değil mi? Rabia Hanım siz yayını kaçırdınız. Ondan dolayıdır. E, yarın görüşme yapacağım milli eğitimle. Vakala görüşmemiz olması gerekiyor. Evet. Ben size gerekirse sefer şey yaparım. Bakalım bir saniye. Evet. İstanbul'la görüşeceğiz. Ya İstanbul'da bir sıkıntı var, doğru. Yani İstanbul'da ciddi bir sıkıntı var. Nüfus mu çok, pargashamı var. Sıkıntı var. Yani, tabii şikayetler iletiliyor. Belediyelerdeki keyfi uygulamalarla alakalı merak etmeyin. O bankalar size çok cimrilik yaptı Fatih Bey. Evet, evet. Aynen. Sosyal güvenlik, belediye iktisat teşebbüsü ya, Sayın Hüseyin Bey. Şimdi şey yapayım, e, Facebook adresinin şeyini atayım arkadaşlar. Facebook adresinin e, linkini atayım, bana Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Bir saniye. Facebook adresimin linkini atacağım arkadaşlar, bir saniye. Merker, bir, bir saniye. Bekleyin mi? Facebook adresimin linkini atayım. Oradan bana atarsınız Bodroları. Evet, evet arkadaşlar. Facebook adresimi linkini veriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir saniye bekleyin, bir saniye bekleyin arkadaşlar. Şimdi bütün kurumlardaki arkadaşlarımız Eğer iletecekleri bir dilekçe falan varsa bir belge varsa e, Facebook adresime yollamalarını isteemekteyim mi Evet arkadaşlar şu anda size linkimi yolluyorum bu linkten bana bana şey yapacaksınız e, bir saniye şöyle arkadaşlar. Heh. Niye gelmedi? Allah Allah. Evet. Arkadaşlar niye sayfa kapandı ya? Ben şeyi mi kapattım acaba? Bir saniye. Yok yayın devam ediyor. Arkadaşlar şeye gelmedi de. Heh. Niye sayfa bitmiyor? Bir saniye arkadaşlar. Buraya mı yazacağım acaba? Hayır. Yok ya yazı yazacağım yere ulaşamadım da. Allah Allah. Azar mı diye ne yapıyor ya? yani arkadaşlar link paylaşacağım da onu şu anda uğraşıyorum. Evet. Videoma da beğen atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Şu anda geldi. Bu linkim. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar bir saniye bekleyin. Bodro var ya Bodro Bodrolarınızı oradan atacaksınız bana Veya işte Size imzalatılan bir Usulsüz bir belge varsa Tamam mı arkadaşlar Link gelmedi mi Attım ya Hayır hayır yayın var arkadaşlar şeye bakıyorum Yayın var Link attım da hani Nasıl ulaşmaz size Arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Yani Facebook'tan o ilgili şeyi istiyorum. Size imzalatılan belgeler, maaş bordroları. Yani nasıl bir yol izlemişler? Bir saniye, Ş şeye bakıyor musunuz arkadaşlar? Bir arkadaşlar. Evet. Şu anda şey diyeyim. Evet. Evet sevgili arkadaşlar linki attım ben. Aldınız değil mi? Bir bakıyorum yazılarınıza kusura bakmayın biraz beklettim. Sizi beklettim biraz. Hemen geldim şimdi. Evet arkadaşlar. Heh, geldi değil mi? Evet. sorulara cevap var. Nerede kalmıştım? Belediyede gelişme. Belediyedeki durum işte sizin yeni haklarınızın inşa edilmesiyle alakalı. Özlük haklarınızın. Bazı sıkıntılarınız var. Onlar da tabii ki giderilmesi açısından. Selamlar Sayın Koray Bey. Evet, bayram ikramiyesini sürpriz hala bekliyoruz. Yani hala en büyük kozdur hükümetin. Bilginiz olsun. Evet Sayın Gül, link gel geldi. Yayın var, İngiltere Bey. Evet. Evet, var var cevap var. Evet Sayın Ayşe buyrun. buyurun. Mehmet buyurun. Belediyede gelişme var. 52 günlük tediye yok arkadaşlar. 39 günlük 2 Nisan'da geçtiniz ya. Onunla ilgili de kesintiler var. İşte ikramiyelerde 4565 de formüze edildi. İnşallah bir dahaki seneye bu düzeltecek düzeltilecek inşallah. Yani o olayın gerçekliği bu. Buyurun Cihane Bey. Bayram ikramiyesini bekliyorum. Haziran 8'inden sonra. Büyük bir sürpriz olsun. Tanrı Bey işte milliyetimle ilgili görüşeceğim dedim ya. Siz milli eğitimle ilgili aldığınız maaşları alan arkadaşlar mesela Bodro'yu bana Facebook atabilirler. Linki attım arkadaşlar. Tekrar atıyorum. Bodro ve sizi imzalatılması muhtemel evraklar. Yani. Bodro ve sizi imzalatılması muhtemel evraklar arkadaşlar. Nasıl bir evrak imzalatıyorlar size? En azından onları da bana hızlıca atarsınız. Ben de size şey yaparım arkadaşlar. Acil bilgi veririz. En azından bir yanlışlık yapmazsınız. Çünkü bu iş şakaya gelmez. Attığınız bir imza sizi her yönden bağlayıcı kılar arkadaşlar. Maaşlar 300 TL'ye düştü. 112 ambulans. Ne? 300 TL nasıl düştü Doruk Bey? 23 üstten 1 Mayıs tatilleri var ya onlardan kesinti olmuştur. Ama bu işin içinde bir iş var. Mutlaka muhtemelen Bodrum'u alın, bana bir yollayın isterseniz. Facebook adresini verdim. Facebook linkini attım, tamam mı? Doruk Bey. Yani Bodrum'a ya ulaşabilirsen kesintiyi görmek istiyorum Doruk Bey, tamam mı? Facebook linkimi attım. Ali Bey, 875 promosyon, 825 Nisan ve Mayıs ayıfakları vereceğiz diyorlar. Normal 875 promosyon verilebilir. Nisan bu maaş verecek tabii. İyi güle güle harcayın Ali Bey. Ali Bey ben teşekkür ederim. Rabia Hanım işte uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Ee, Paziratis günü eminiyetimle görüşeceğiz. Ee, aldığınız maaşlarda sıkıntı yok değil mi arkadaşlar? Sıkıntı olmasın, isteğimiz o. Yarın görüşme yapacağım Rabia Hanım. Buyurun Seyit Bey. Evet. 30' <gülüyor> gün, günlük tehdiye bu sene yok arkadaşlar. 565 İkramiye Forumu Z7'de. T7'de inşallah bayramından sonra Kurban Bayramı'na doğru bir gelişme bekliyorum. Hadi arkadaşlarımız 2000 TL yattı. <gülüyor> hmm. Öyle bir şey yok Koray Bey. Sendika bireysel bir el çekiştir. Hayır hayır teşekkür ederim. Cihan Bey buyurun. Sorusu alabilir miyim? Sağ olun Doruk Bey. Ali Bey buyurun. Yani önemli olan şu milli eğitimdeki çalışan arkadaşlarımız gerçekten çok soru zorundalar. Ee, arkadaşlarımız da inşallah e, olumlu şeyler olacak inşallah hani maaş almalarını sağlamak lazım. İkramiye'yi hemen yetiştirmek lazım. ondan hiç alamayacaklar arkadaşlar düşünün yani. Tiversik Alkış'ta müddetimle çalışıyorum. Promosyon ve ikramiyemizi alamadım. Şöyle, şu ay halledelim de Özgür Bey. ay halletmemiz lazım. Ondan sonra ikramiye zaten verilir. 300 civarı. Mahmut Bey, siz Mercedes motoruyla basacaksınız. Şu anda hareket eden bir araç var. Siz, belirsizlik olduğu için araç biraz duruyor. Şimdi soruyorum Mahmut Memcih BMW gaza bastığı zaman bırakır mı Murat 131'i yanında? Murat 131 gidiyor. Siz maaş muhtemet gibi işte şu an bir belirsizlikler oluyor ya. Yani geçiş var, bir yoğunluk var. Yani hiç kıyaslamayın bile. Evet. Bir kere bak biraz alıyorum. Evet. ya o kadar zam yapması imkansız ikramiye tehdiyeyle alakalı bir şey söylemiş olur olabilir Ali Bey promosyonla alakalı itiraz ettiğiniz iyi oldu Doruk Bey evet tabii ki sendikasızlık olmaz gelecektir belediye konusu üzerinde anlatmıyorum ben geçen konulara bakın videolara bakın ben belediyeler için ayrı bir video dahi çektim arkadaşlar Hediye konusu şey, daha muallakta ikramiyeye odaklandı. Bu da beşer günlük ödendi. Mesai verilmedi birçok konudur abi. Yarım. Evet. Teşekkürler Özgür Bey. Tabi katastrolu maaşları ödendi arkadaşlar. Bir on gün önce falan ödendi galiba. şöyle i̇şte öyle bir duymuştum. Ankara'yı aradığımda Tabii kadrosundaki arkadaşlar maaş ile ilgilenmiştim. İşte geçen alamıştım bir 10 gün mü 12 gün mü ne oldu bilmiyorum. Maaşlar ancak yatmış. Ama güvenliklere tabii ki görüşürüz. Hayır arkadaşlar bakın Facebook'ta nasıl girebilirsiniz? Facebook linkimi atıyorum. Ben buradan girebiliyorum arkadaşlar. Tekrar atıyorum bakın. Oraya belgedir çok özel bir mahremiyet yaşamışıdır yazabilirsin. Çünkü buradan yazdığın zaman belki o idare de takip ediyordur. O yüzden dolayı tedbirli davranmak lazım. Linki vardı arkadaşlar. Giremeyen varsa söylesin. Facebook linki bıraktım. Belge bir e, vesaire sözleşme bu gibi şeyleri bana atarsınız oradan. Size haksızlık yapılması gerektiren bir durum oldu. Gerekse ben de bir dilekçe örneği falan bazen hazırlarım, size yollarım. Şöyle bir dilekçe yazın diye. Fırsat buldukça tabii. Buyurun Cihan Bakalım Cihan Bey'e sormuş. Evet. Cihan Bey, bir geçiş süreci olarak yazdığında bunu. Çünkü 55-10 kanuna göre de çalışılıyor. iş kanuna göre. E, bu bir süreç. Sadece bu süreçte şu esas alındı Cihan Bey. Yarın daha gelme. Bu denemeyecek. Anladınız mı? Ondan sonra da işte kadroluğunuz haklara göre artık e, o haklara göre gidecek. Yani her geçen gün yeni bir özlük haklarımız ve iyileştirici haklarımız sizi Al kadro haklarına doğru yaklaştıracak arkadaşlar Taner Bey işte biz bir maaşları garantilerim diyoruz ya inşallah ikramiye peşine gelir şu maaşları bir garantileyelim iki ay boş kalacaksınız buyurun Ali Bey %4 zamur diye sosyal muhalatlar vereceğiz dedi Hazir-i ekstra promosyon ve bir kere para vereceğiz dedi. hangi kurumda Ali Bey çok güzel böyle güzel haberler de gelsin arkadaşlar Mahmut müyemiş? Devlet aslarsın son durum nedir? İkramiye bekliyorum 8 ile 11 arası Mahmut Bey. Bana bir gider atarsınız Hüseyin Bey. Hepimiz devletin taşırağışçısıyız Cihan Bey. <gülüyor> Tabi o zamanla olur. Bak 4C 4B'yi biraz incelesene. 4B'nin 650'yi diye geçtikleri bir görsene. Ya, pardon. Pardon. 650 diyorum. Dört ana kadroya geçtiğine bir baksana. Ayşe Hanım daha önce 100 lira fazla alıyordur. Evet. Ay, hayır taşeronun anlık konuşmayın. Taşeronla bunu fiyaslamayın lütfen ya. Evet. İyi çok güzel Ali Bey. Teşekkür ediyorum Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne. Emeğe geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yol parası alıyorsanız ne oldu Hüseyin Bey? Normal maaşınız tane 5 tane daha şu iki aylık dönüm. durumu Cumhurbaşkanlığı'nı beş defa arayarak öğreneceğim Mahmut Bey. Bunu söylemenizi iyi oldu. Çok sağ olun Bey. Cumhurbaşkanı'nı arayacağım. Bu artış doğru mu? Farazi mi? Tamam mı? Arkadaşlar şimdi ben çıkacağım. Ee, videoma like atmayı unutmayın. Eğer elinizde dilekçe veya somut bir belge bilgi varsa şu adresimi atıyorsunuz. Facebook adresim. Linkini attım arkadaşlar. Bu linki atarsınız. Tamam mı? En azından Bodro'yu görmek istiyorum. Bodro. Veya size imzalatılması muhtemelen... Belgeleri görmek istiyorum. Tamam arkadaşlar? Teşekkür ediyorum. İlginiz için çok sağ olun. Yayın işinlik e, sonra edileceğim. Tamam arkadaşlar? Görüşmek üzere. Facebook linkimi attım. Çok acil bir durum olursa oradan da ulaşabilirsiniz. Gezi bakın. E, hayırlı günler, hayırlı namazanlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.